Üçel er Atogaz mühendisliğinden herkese merhabalar efendim bugünkü videomuzda sizlere BRC Sequent 32 yeni ismiyle Platinum kitinin detaylarından size bahsedeceğim biliyorsunuz bu kitimiz BRC'nin amiral ürünü diyebilirim en kaliteli en üst segment MPI motorlarda enjeksiyonlu araçlarda kullandığı en üst segment kitdir efendim bu kitimizin özelliği gerek enjektör olsun gerek kullandığı regülatör olsun ve en önemlisi ekisi olsun ee, çok çok başarılı ve ciddi anlamda üst segmentte kaliteli bir ürün bu ürünümüz İtalya'dan kapalı ambelaj şekilde A'dan eksiz bir şekilde Türkiye'ye bizlerin eline ulaşıyor bu kitimizin özelliğinden bahsetmek gerekirse enjektörü 1.7 ohm hızına kadar ulaşabiliyor ee, ciddi anlamda çok hızlı bir enjektörü ve çok uzun ömürlü gerçekten uzun yıllar yani uzun kilometrelerce sorunsuz kulağın müşterimiz var Regülatör yine aynı şekilde, e, regülatörümüz çok çok kaliteli ve e, gerek döküm olsun, gerek yani genel materyal grubu olsun. Çok çok başarılı, hiçbir sıkıntı problem çıkartmıyor. E, bu regülatörlerimizin e, arabanın motor gücüne ve motor kahvasına göre esneklik sağlayabiliyor. Elindeki regülatör 1200 barlık bir regülatör, bunu ortalamada aşağı yukarı e, 2000 motor, 150 beygire kadar bunu kullanabiliyoruz. 150 beygir üstünde 1200'lü barlık regülatörümüz 1500 bara çıkabiliyor ve daha üst daha kuvvetli aşağıda da 1500'ün üstüne kadar tercih edebiliyoruz Regülatörümüz esneyebiliyor. Aynı şekilde enjektör grubumuzda motor kahvaltı ve motor gücüne göre bir üst sınıfa yani bir üst daha kuvvetli daha hızlı enjektör grubuna çıkabiliyoruz. Bu kitimiz OBD destekli bir kit. O da ciddi anlamda bir artı. BBC'nin zaten genel olarak programsal yapısı çok çok başarılı ee, aracın olduğu yerde bile ayarlarını yaptığımız zaman ayar yüzde yüze bir şekilde oluyor ama dediğim gibi bizim videolarımızdan bahsetmiştik olmazsa olmaz yol ayarımız bizim her montajda mevcut Efendim elektrik tesisatı özel ısı makaronlu geliyor ve sokete soket şeklinde her şeyi kesme biçme yapmadan gayet başarılı bir şekilde montajını yapabiliyoruz ee, yine Şamandırası çok çok başarılı. Ee, bu şamandıranın diğer şamandıralardan ayıran özelliği ise iki farklı çalışma mekanizması var. Yani e, Top komple yukarı doğru kalkmıyor. Önce önde gördüğümüz bu ayağı kaldırıp akabinde göstergeye e, gazın kaç litre olduğunu yani içinde gaz ne kadar olduğunu bize iletiyor. Bu da e, ciddi anlamda e, bize en doğru veriyi sağlıyor şamandıra grubu olarak. Ee, dediğim gibi kabaca %45'lere varan bir yakıt tasarrufu sağlıyoruz bu kitle ve ortalama 4 silindirli e, eski nesilden yeni nesile kadar yani aşağı yukarı 4 silindirli atmosferik motoru e, 1999-2000 modellerden başlayıp ortalama şu anda 2021-2022 yeni nesil tüm araçlarda bu kitin gönül rahatlığıyla şemaya uygun bir şekilde montajını yaptıktan sonra sorunsuz uzun yıllar keyifle Sürücülerimiz, müşterilerimiz bunu kullanıyor efendim. Dediğim gibi herhangi bir problem yok. İtalya'dan gelen özel BRG'nin en üst segment en kaliteli kiti diyebilirim bu kit için. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.